Yeniden merhaba arkadaşlar. Lab Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizleri üzerine hazırladığımız sunum serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Serimizin bundan önceki sunumlarında pestisit nedir, ne amaç ile kullanılır anlamaya çalışmıştık. Analitlerin değişen cihaz ve kolon şartları altındaki davranışları üzerine odaklanmış GC ve LC-MS cihazlarımızda validasyona başlamadan önce analitlerin paylaştırılması ve doğru metot oluşturmanın mühendisliğine kısaca değinmiştik. Bu bölümde pestisit analizleri üzerine dünya çapında kabul görmüş gold metot olan Catchers'tan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yöntemin basamaklarını inceledikten sonra küçük ipuçları paylaşarak sunumumuzu noktalayacağız. Muadilleri olan DFG, S19 ve LUKE'a göre çok daha hızlı, kolay, ucuz, etkili, sağlam ve güvenli sonuç veren Catchers, 2003 yılında pestsiz analizlerinde adeta bir devrim yaratmıştır. %90 soyvent ve zaman tasarrufu sağlayan Catchers, aynı zamanda çok farklı matrisler ile küçük modifikasyonlar yaparak analize yanıt verdiği için dünya çapında kullanılan en yaygın pestisit ekstraksiyon metodu olmuştur. Hatta yalnız pestisit değil, veteriner ilaç kalıntıları, mikotoksinler, çevresel bulaşanlardan, pahlar, PCB'ler de dahil birçok analizde kullanılmaktadır. 2003 yılında Anastasiades, Lehotay ve arkadaşları tarafından yayınlanan orijinal metodun bazı pestisitlerde matrikse bağlı pH değişimlerine göre stabilite problemleri olduğu anlaşılınca metodu geliştiren arkadaşlar pH'in 3 ila 5 aralığında tutulmasının geri kazanım için optimal olduğunu fark etmişler. Orijinal metot yayınlandıktan 4 yıl sonra 2007'de lehotay asetat tamponlu ardından Anastasiyes 2009 yılında sitrat tamponlu olmak üzere iki farklı versiyonu daha yayınlamışlardır. İki metot arasında temelde bir fark yok arkadaşlar. Ancak ben daha fazla numune örneği üzerinden gittiği için temsiliyetinin daha kuvvetli olduğu düşündüğüm EOWS 2007 versiyonunu anlatacağım. Mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta ve kısa sürede iyi homojenize edilmiş örnek 15 gram tartıldıktan sonra üzerine 15 mililitre %1 asetik asitli asetonitril eklenerek en az 1 dakika mümkünse çalkalayıcı da çalkalanır. Ardından magnezyum sülfat ve sodyum asetat tuzu ilave edilir. Ardından bir dakika daha çalkalandıktan sonra santrifüj edilir. Süpernatant örneğin katı bölümü ve suyun ayrıştığı paz ayrımı kontrol edilir. Tüpün santrifüjden çıkarıldıktan sonra sarsılmamasına özen gösterilir. Süpernatantın yaklaşık orta üst kısmından 6 mililitre kadar örnek pipet ile alınarak 15 mililitrelik PSA ve magnezyum sülfatın olduğu klinap tüpüne aktarılır. Yine 1 dakika mümkünse laboratuvar tipi bir çalkalayıcı ile çalkalandıktan sonra santrifüj edilir. Ardından tercihen 0,2 mikronluk PTFE filtreden geçirilerek bir yerlere alınır. Görüldüğü üzere Catchers insan etkisinin sınırlı olduğu basit basamaklara sahip bir ekstraksiyon metodu. İlk yayımlandığı tarihte 32 Pest Set ile valide olmasına karşın gelişen cihaz teknolojisi sayesinde tek seferde 1000'e yakın Pest validasyonunun yapıldığı yayınlar bulmak artık mümkün. Gelelim kitlerimizin tedarik sürecinde dikkat etmemiz gereken hususlara. Birçok üreticinin farklı tariflere göre hazırlanmış kitleri bulunmakta. Satın alım yapmadan önce mutlaka satış temsilcinizden deneme amaçlı örnek kit isteyin. Bu kitleriyle birer geri kazanım çalışıp performanslarını mutlaka kontrol edin. Tüplerin kapaklarının sızdırmaz olması çok önemli. Ayrıca tüpler inert materyal özelliklerini tam olarak sağlıyor mu? Santrifüjde G kuvvetine dayanımları ne durumda? Kalıcı şekilde üzerine yazı yazılmaya uygun mu? Tozlu için paketleme sistemi havanın neminden ne kadar koruyor? Kapakları sağlam mı? Kolay açılabiliyor mu? Gibi sorulara cevap bulmalısınız. Çünkü denemeden aldığınız kit ile validasyona başladığınızda kitin performansını kontrol etmezseniz Validasyonunuz başarısızlık ile son bulabilir. Bu da hem maddi hem emek ve zaman kayıplarına neden olur. Cleanup basamağı organik asitler, yağ asitleri, basit şekerler ve karbonhidratları uzaklaştırmak için kullanılır. Cleanup basamağında 1 mililitre supernatanta karşılık 150 miligram magnezyum sülfat ve 50 miligram primeri sekonderi amin kullanılır. Ne kadar bir hazırlayacaksanız ona göre üst faza ihtiyacınız olacaktır. Örneğin 8 mililitre üst faz için 1200 miligram magnezyum sülfat ve 400 miligram PSA olan bir cleanup kiti kullanmalısınız. C18'li clean-up kitleri ise yağları ve apolar bileşikleri uzaklaştırmak için kullanılıyor. Ee, sizlere turunçgiller gibi kabuğunda düşük oranda yağ bulunduran ürünlerde C18'li temizleme kitlerini ayrıca önerebilirim. Filtre tedariğinden önce de satış temsilcilerinden Örnek filtre talep ederek denemeler yapmanızı ve PTFE filtre seçerken 0.45 yerine 0.2 mikron por aralıklı filtre kullanmanızı da öneririm. Ee, bazen düşük kalitede filtreler sonuçlarınızda sapmalara neden olabiliyor, ee, kolonda tıkanmalara da sebebiyet verebiliyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere catchers insan etkisinin oldukça az olduğu basamaklardan oluşan son derece basit bir ekstraksiyon yöntemi. Matrix ve etken madde bazında çok geniş bir skalaya sahip. Bu da onu birçok matrikste kalıntı ve bulaşan analizlerinin vazgeçilmezi kılıyor. Evet, Lapa Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestilit analizi seminerlerimizin Üçüncü sunumunun da sonuna geldik. Serimizin dördüncü sunumunda görüşmek üzere. Sağlık ve huzurla kalın.